Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte League of Legends Wild Rift'e yakından bakıyoruz. Oyun bildiğiniz gibi 10 Aralıkta arkadaşlar açık beta olarak tüm Türkiye'ye sunuldu. Yani şimdi girip indirip oynayabiliyorsunuz. Burada Aynen. bir problem yok. Oyun sizi Türkçe karşılıyor arkadaşlar. Seslendirmesinden menü içindeki işte hamlelere kadar vesaire. Oyun PC'ye göre birazcık daha hızlandırılmış gibi düşün. Yani maç süreleri daha kısa sürmek üzere planlanmış. Bu arada Wild Rift'in 150 kişilik bir ekibi var arkadaşlar. Geliştirici ekibi bu. Oyunun kontrolleri üzerinde de uzun soluklu bir çalışma gerçekleştirdiler. Oyun içinde hani parayla bir avantaj elde etmiyorsunuz. Bir de hani abi hangi cihazlarda bu oyun oynanabilir? Yani optimizasyon nasıl ayarlanmış gibi bir soru olabilir. Hani bir farklılık olarak oyun içerisinde abi oyunun grafik ayarlarını yapabiliyorsun. Sen yattığın yerden artık elinde mobil cihazınla League of Legends oyunun zevkinin, keyfini yaşayabileceksin yani, Wild Rift'le. Güçlü bir cihazınız varsa 60 FPS'te rahat rahat akıcı bir şekilde oynayabiliyorsun. Tabii ki de ama şunu da söyleyelim yine düşük özellikle telefonlarda da oyunu oynayabiliyorsun. Diyelim ve artık bence direkt olarak arkadaşlar... Ben de, oynamam. Diyorum. Ben oynarım sıkıntı ben değil. Ben kapışmam. Ben Elwind'i yenilebileceğimi Arkadaşlar şimdi gelin isterseniz Elvint'e bağlanalım ve Webtekno'dan 34 yaşındaki evli Bartlı Çağdaş Işıl'ın <gülüyor> profesyonel bir oyuncu olan Elvint'i nasıl yeneceğini izleyelim. Arkadaşlar şimdi Kaan'a bağlandık kendisiyle Discord'dan konuşuyoruz. Kaan öncelikle hoş geldin abi videomuza. Kaan dedik ama tabii ki de siz onu hepiniz Elvint olarak tanıyorsunuz. Kaan tekrar hoş geldin. Hoş şimdi geldin abi. Şimdi hoş bulduk. Çağdaş'la senden bir VS atmanı isteyeceğiz. Ama buna vs diyemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Çağdaş'ı tokatlamanı isteyeceğiz abi senden. Deneyelim abi. Bu arada sen Wild Rift hakkında ne düşünüyorsun? Onu da birazcık bize anlatırsan seviniriz. Abi ben benim şu an Wild Rift'teki ikinci oyunum. Öyle söyleyeyim. Çok fazla tamam. oynamadım ama çok güzel yapmıştı oyunu. Ben beğendim. Normal masa üstündeki League of Legends'tan pek bir farkı yok gibi yani. Gayet benziyor. Lolde peki tahmini kaç saatin vardır? Lolde çok saatin yıllarım vardır abi. Tokadın <gülüyor> derecesi ne kadar artacak onu merak ettim. <gülüyor> ben Garen seçtim. Sen seçtin. Ben mi? de Garen seçtim. Aynı şeyi seçmişiz. <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi Çağdaş. Bir dakika. İlk sıkıntı. Çağdaş bak, şey. bak rezil olmayalım yeter. Bu ne yapıyor? Hızlı mı koşturuyor Garen'i? Garen'in ilk skill'i ne kan? Q o işte ilk yeteneği adamın üstüne koşup hızlıca vuruyorsun. Silence diyor. Yetenek kullanamıyor yani. Yap bakayım çabuk. Eyvallah. Dur yapacağım şimdi. Önce bir elvinti bir kıstırayım. Ya ne kadar kolay söylüyor adam. <gülüyor> hani şey yapmadı kıstırmadı. Aha. Aha yapıştırdım bir gel. tane daha. Ben direkt W ile başladım abi. Çok iyi yapmışsın abi. Ben ilk skill olarak Q'yu açtım. Yani w ne işe yarıyor? W da böyle kalkan veriyor gibi düşün. Hmm. E ile böyle Ol dönüyorsun. Adamın bir gram canı gitmedi çabuk. Ne yapıyor? Sen... Dönsen oğlum sende. Allah. Ha? Dön. Gel lan buraya. Ona doğru dön ama. Gel gel gel gel. Elviti kesiyom, vallahi kesiyom. Hadi. Ikti. İlk kan döküldü. <gülüyor> Abi ya. Uf. kullanmayı unuttum <gülüyor> Teleportu yılım yılı var onu unuttum ben. Dur oğlum bir sürü param mı şeyler oldu Ben geldim yine orta koridora yoksun, rakibim nerede? Geliyor bak geliyor. Koş. Uy, Koş. Uy. Dur şimdi bak. Dur. bak. ne dur, halten kalmadı senin. Şu ya. hareketi. Allah. <gülüyor> abi dedim size kane şu için hediye Market e ya. Markete gir. İstediğimiz yere teleport olamıyoruz değil mi? Yok olamıyoruz. Zaten abi. koridorda kapışıyoruz. Ne gerek var? Gel gel. 6. seviyeyim sen 3. Böyle olmaz. Ya bak bir kere bilerek bir öl. Bizim çocuk seviyoruz. Abi niye ya? Abi bilerek falan onu ölmeyen normal gel oyunun oyna ya. Tam bilmeden sanki öldürebiliyorsun, kesebiliyorsun adam Çağdaş. Bak şu kalkanı atarsam hiçbir şey olmayacak bak. Hadi şu bakalım. Kalkanı bir kendime atayım. Hadi. Şu döneyim. Ee döndüğün yine döndükçe senin altın gidiyor Çağdaş. Şuradan sıçrayayım. Ha. Sonra şuradan... Şimdi vur vur vur! Ateş attım <gülüyor> ateş <gülüyor> attı Gel Eyvah bu oyun çok çabuk bitecek gibi hiss var şimdi ama Ağın da abi? boşa döndü Biraz da boşa, boşa döndük biraz Nereye gittin lan? Oy. lan! Abi şunu atarsam Adam sana dokunmadan ölebilir Arkası dönüktü de. oğlum ne attı adam bana ya. Ateş attım ben abi. Sana... Repteknoloji gömülüşü oldu. Bir oyun maksimum kaç sıfır bitebiliyor? 10 kere de ölebilir, 20 kere de ölebilir. Tamam Çağdaş 20 kere ölür kesin bu gidişle. Hadi bak adamın helthas git vur bir şey yap Çağdaş şu Oğlum vuruyorum şu an. Ne yapıyor gidiyorum? Benim adam niye tersiz gidiyor? Ona. Helal hadi hadi. Ulti Şaz atarsan mi bu arada. Ulti ulti at. Ulti yok lan. Attım ben ultiyi. Kaç. Ya Lütfi. bak en yakın anımız bu anda bunu da kaçırdım çağda. Oğlum adam şimdi yine dokunmadan öldürecekseni ya. Silence. Dön. Dön alırız. Dön alırız. Dön alırız. Ay kaç canla kaçtın? 2000. <gülüyor> 2000. <gülüyor> bak şu armoru atmamla dünyayı değiştireceğim an aynında. Bak var. adam sana önden çocuk gönderiyor. Sataşsın diye. Geliyorum. Allah. Gel rahmeti. gel. Oh, geliyorum dedi ve geldi adam. Öldü. Öldü. Kalkanı doğru, doğru Kalkanı doğru ana sakladım. Kalkanı doğru ana saklamıştım sen ne anlarsın? Sen de kalkan çekmedin. <gülüyor> Kaan neredesin? Geç bile kaldı. Abi ben de orta koridora geliyorum şimdi. Eşya aldım biraz fazla sürdü. Sanki bir şey yapacağın adama neredesin diye soruyorsun ya. Yani. Bak lütfen. Dikkatli izle bak Doğan'ı. Oğlum ilerledikçe adamdan çıkan ışıklar falan artıyor gibi bir şeyler oluyor gibi. Ne yapıyorsun Kaan sen yukarıya gidip gidip geliyorsun. Sizi tusturdum. Ultimi, <gülüyor> kendime mi ulti attım abi ben orada? Yok abi aynen anladım. <gülüyor> e, bir dakika neden seninki etkiledi de bizimki etkilemedi? Çünkü o kan Bence hile var bu işte. <gülüyor> Orta <Ortakları> koridordan <da> <gülüyor> yarı, yarıyorum <gülüyor> ben o zaman müsaade varsa. Aa, sanki müsaade olmasa <gülüyor> yarmıyor. <gülüyor> ben de Oğlum ya. adam senin ormanı biçti biçti bir gidip baksana ne oluyor ne bitiyor orada. Lütfi sen benim kiminle lol oynadığının şu an farkında değilsin herhalde. <gülüyor> tamam sen de git onun ha? ormanını kes. Nereye ormanına gir? Herif daha yolda öldürür beni ya. Oğlum bak adam aşağıda şu an. Şuradan genge gelecek. Ben biliyorum kanı çok izliyorum ben. Birazdan en Sendeyim. Bak şurada bekliyor. Bak gördün mü bak adamı gördün mü? Lan. Oy! Al lan. Ne al lan? Ezip geçiyor. <gülüyor> gel Eyvah. lan. Eyvah. Gel gel, gel gel gel gel gel gel aynen. Al şu saygısız. Gel buraya. Benim için bu video burada bitti. <gülüyor> Ay, şu yatan altında öldüm. <gülüyor> Bence başardık. Zoom yapılıyor mu? O kadar eşyam varken nasıl öldü? Cristiano Ronaldo ile Çağdaşı Işıl'dan maç yapıyor. yapıyor. Sen bir kere çalım attın onu. Ben bir gol attım az önce. Ben buna gol... Öyle düşünün. Neyse tamam hadi öyle olsun. İddialı maçta. Tamam hadi öyle. Bak şimdi hayatını kaydırdım onu. Bak. Bayağı son nefesini vererek hayatını kaydırdın. Helal olsun. Itemlar birebir aynı değil mi Kaan? Aynı abi. Ama bazı itemlar eski eşyalar yani. Şu anki güncel giyserde oynanan oyundakiyle farklı. Çekin. Ulka... Ne oldu orada? Adam. Taaraz toplam oyun 15 dakika sürüyorsa bunun 1 dakikasına falan hayattaydı bu arada. Senin ekran niye siyah beyaz? Bu nostaljik bir video mu olacak bu? <gülüyor> Hadi ver cevabını. Bak gel, gel abi. Tamam gel. Gel gel. Bak nasıl kaçıyor bu kaça? Bu kaçan adam. Tamam herhalde. bir gitsene. Allah aşkına bir git. Bakalım ne olacak? Geldi. Evet. E ee, seriye bağladı adam. <gülüyor> oh, o insan her daha acımasız sözler söylüyor. Tamam, abi bu oyun gereğinden fazla uzadı. Ben bir yitirme işlemlerine başlıyorum Bilmiyorum. ya. Sen de kule Adam beni iplemiyor da kuleye vuruyor. Lütfen bir dalga mı geçiyorsun ya? Yat. Aman vermiyor. İki. Aman vermiyor Gel gel gel nereye? Abi şu kuleyi almak istiyorum aslında da. Gel gel bak burada kule. Adam kule alıyor Biz daha kalan kulesi var mı? Yok mu? Fikrimiz yok yani. <gülüyor> Onun da var abi. Var <gülüyor> değil mi onu da Var da atak çekmiyor. şuna Bir dakika kesin gideceğim. Kuan yıkıldı Çağdaş. Abi! Oh! Kulesi yıkıldı. Çağdaş bir yandan ölüp ölüp duruyor. Son nefesini verdi. Katliam. Ekranda her şey yazıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> daha kötü ne yazabilir merak ediyorum. Ee, aa Beyzin etrafta kule yokmuş. Ben ona güveniyordum Lütfi. Gel gel. Gel gel. gel hadi gel. bir daha. Aa, hadi bir daha. Keserim bunu ben Lütfi. Kesemedi. Kaçtı. Aa kaçtın abi. mı? Kaçtı. Yo. Kaçtı ama ha, health dolduruyor. kalan yetiş. Yalnız şu an 1-2-3, 1-2-3 yapmaktan zor tutuyorum kendimi. Lütfi vallahi kestim. Vallahi bir bu sefer kestim. Hadi 3 olsun. Bizim Bak. olsun. Geliyor musun? Gelmiyorum. Aha gel gel gel gel gel. Hadi vur bir tane ya şuna Ay <gülüyor> Abi bir tane ya. Son nefesini verdin. Ana benim ana bez gitti. Hakikaten bir şey bayağı de... yakın bir hissiyat var. Evet bence de hissettim Oğlum, onu. Oyunlar ben hızlı Kaan... yalnız yani. Evet. Şimdi arkadaşlar bence ben yendiklerden... Bir dakika bilene soralım. Kaan şu an sence Çağdaş seni yendi mi? Arada 10 bin altın farkı var. 10 tane de skor var ama bence yendi ya. Ama. İki kere ölmemesi lazım. Adam abi. sportmenliğinden bir şey demek istemiyor sana. Gentilmenliğinden bir şey demiyor. Neyse. Gerçekten çok teşekkür ederiz abi videomuza. Konuk olduğum Aynen, için. tanıştığımızda Ali... da çok Oldum bu arada. Ben Aynen. teşekkür ederim abi. Ya ben seni yenmeyi beklemiyordum. Ben ve benim bizim takipçilerimiz için gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Kader, ne yaparsın? Kan çok teşekkür ederiz abi tekrar sana. Kendine çok iyi bakmanı. En kısa zamanda şu Covid meselesi kalkınca görüşmek üzere diyelim abi. Hoşçakal. Hadi bay bay. Abi oyunumuza baktık. Ben Albert'i yendim. Sözümü tuttum. Tabi tabi yendin. Bayağı yendim. Herkes tanığım Bu konuda artık Öyle. videomuzu kapatabiliriz. Büyük, büyük kazandı Ya arkadaşlar değil mi? Videomuzu artık kapatabiliriz. Videomuzu kapatıyoruz abi. Sen konuyu video kapa kapanıyor abi. Sen konuyu video, kapat video kapanıyor videoyu Konuyu kapatıyoruz. Kapat videoyu kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Velasıl arkadaşlar. Oyunun Android ve iOS indirme linklerini açıklama kısmına bıraktık. Oradan sizde indirip League of Legends Wild Mobile ücretsiz olarak oynayabilirsiniz diyelim. Videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir webtekno videosuna görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben yendim mi adımı. Aynen yendim. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.